Ayy ayy ay, ayy ayy Saçım niye böyle diyorsan yeni banyodan çıktı Merak etmeyin yani normalde saçım böyle değildir Biraz daha kıvırcıktı Öncelikle herkese selam ee, Bir Bir vlogumsu bir video olacak bugüne Normalde bu vlog'u bir şak şak koyacaktım Ay ismini niye böyle seçtiysem artık bilmiyorum O seriye koyacaktım ama daha yani bu boş bir vlog olmayacak Niye diye sorarsanız Saat... E, Kaçtaydı lan? Dokuzda Murabboz konseri var yani Dostu doğrusu akşam dokuzda Ona gideceğim Yani kesinleşti galiba gitmem İyi oldu bu benim için çünkü adam akıllı görebileceğim ilk konser olacak Ve bir de Ücretsiz <gülüyor> Böyle bir şey olunca ama tabi kuyruklar falan oluyor bir de Expo otobüsleri niye kalmak gerekiyor? Neyse, yapacağız artık bir şeyler. Umarım orada çok dikkat çekmem. Çünkü o sancıları falan çekeceğim vs. Ve, ve en korktuğum şey şarkı telif hakkı ihlali. kavga kavgattım, telif hakkı hak talebi yani Kaldırılmadı ama ondan şey yapamıyorsun. Yani atıyorum çok geliştim çok geliştim ve sonunda para kazanmaya başladın diyelim. O video sana izin vermiyor. Yani o videoda para kazanmıyorsun, diğer videolardan kazanabilirsin de. Yani pek çok editimde sık bunun yüzünden böyle oldu ama genelde en fazla izlenen şeyler telif hakkında mağdur oluyor. Hiçbir şey olmaz. Ben yine de videolarımı atmaya devam ederim. Olan olur olmayan olmaz. Kıyafetimi değiştirdim ama bundan gitmemeyi planlıyorum. Kombini ayarladım kendime. Fakat eğer şortum kurursa Ali, şortum ondan giderim, yoksa kot şort giyerim, bir şey olmaz. Ee, ama yani bir kombin ayarladım kendime. En sonunda size göstereyim bu kombinin çıkmadan onları giyerim. Ve bir de bayağı bir arkadaşımla birlikte gideceğim. Yani tabii şöyle bir şey var, ablam götürecekti, arkadaşım da gelecek. Fakat umarım başka başka tanıdık vardır umarım. Konuşulacağın başka tanıdık birisi vardır ben. Bir Düşüneceğim. Umarım diyelim. Nedense kombini şöyle bir ayarlama girişiminde bulundum. Biraz eşofmanımı da bir şey seçtim çünkü rahat bir şey istedim. Şort da giyebilirdim ama bir şey olmaz. Eşofmanı buraya asayım. Şöyle bir tişörtüm var. Tabii biraz bunun buruşuk bir şey olmaz benim için. Şöyle yaptık mı düzelir. Ama halbuki bunun cuma olması gerekirken salı oluyor. Olamı niye Tuesday diye çevirmediniz ki? Neyse. Hayır ben günü gününe tişört giymeyi seven birisi değilim aslında. olmasın sadece o an elime ne giriyorsa onu giyerim ama Burada yatağıma dikkat ettiyseniz <gülüyor> Küçükken izledim Ama yayından kaldırılmış özücü. Bakın şimdi. Kombini bence uygun yaptığım gibi geliyor. En azından Az önce bir tane denedim o olmamıştı ama bu gerçekten oldu. Siyah siyah bir evet ayakkabım da siyah oldu hancı böyle. Tam böyle TikTok videos çekecek eleman gibi hissettim kendimi. <gülüyor> Allah korusun zaten zamanda bulaştık bir daha bulaşmayalım. Vardık gideceğimiz yere. Fakat garip bir problem var. Baya erken geldik. Bunun sebebi de şu ücretsiz bir konteyner olunca haliyle. Herkes bekliyor. Şimdi kameradan göstermekte istemiyorum. Nereden baksanız 30 kişi rahat var orada. O yüzden mecburi olarak erken gelme kararı aldık. Çünkü hem itiş kakışlar fazla olacak. Neyse oraya ulaşabilirsem yazarım artık tekrar. Yazarım diye. Çekirim işte. Kala çıktık çünkü otobüslerde yığıma olabileceğinden dolayı konserin bitimine kaç dakika kalmış? 23 dakika kala çıktık. Aslında son şarkılarını söylüyor gerçekten. Yüzünde karanlık çıkıyor. Kusura bakmayın. Böyle. Arkadan hala sesler geliyor. Oynuyorsun tutuyor. Yapmayın şunu. Kaldım. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. S sonuna gelmeden önce biraz rapor vermek istiyorum. Ben eh işte kaldım çünkü bir olay oldu. Yer verme kavgası gibi bir şey. Na çünkü tıktım tıklımda olay. Merdivenlere kadar doluydu. Dıştan bile hatta çok kişi vardı. Nereden baksanız 10 bini geçerdi yani. Söyleyeyim. En sonunda yer verme kavgası çıktı tabi. Ben şimdi olayına girmeyeyim. Bir şarkı vardı Murat Bozum Paralog adlı şarkısında o, o şarkıda ben bir kopmuşum Kamera kaydı yok ama Ben bir kopmuşum orada Çünkü baya sevdiğim bir şarkısı ve Belki de tek bildiğim şarkılarından birisi Hatta tek bildiğim şarkısı Diyebilirim Neyse Umarım siz de bu Görmüşsünüzdür her ne kadar Benim olduğum tarafta Çünkü ben sağ, sağ tarafa geçmiştim Orada çıktı her şey Umarım. Kendi tarafınızda eğlenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.